Sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu Boğa alanlar 2023 Boğa Burcu yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Boğa burçları Merkür bu yılki retrolarından birini Nisan ayında sizin burcunuzda yapacak. İletişimle alakalı konularda dikkatli olmanız gereken bir yıl olacak. Bu dönem herhangi bir konuyu eyleme geçirmeden önce sağlıklı bir zihinle tekrar düşünerek adım atmanız gerekebilir sevgili Boğalar. Yönetici gezegeniniz Venüs 23 Temmuz-4 Eylül tarihleri arasında Aslan Burcu'nda retro yapacak yani geri hareket. Aileniz, kökleriniz, ebeveynleriniz bu dönemde ön planda olacak. Ayrıca para akışının da çok hızlı olduğunu hissedebilirsiniz. Bu hızlı para akışı sizin için önemli olan insanlarla, ailenizle, anne babanızla belki yaşadığınız yerle ev alma satma gibi konularla bağlantılı olabilir. Venüsün retrosunu maddiyat bazında değerlendirirsek eğer daha hafif atlatabilme imkanınız var. Ama eğer ilişkiler anlamında hayatınıza tezahür edecek yani hayatınıza inşa edecek olursa ciddi manada ilişkilerinizle ilgili aranızda mesafeler oluşmasa hatta ayrılıklar anlamına bile gelebilir sevgili boğalar. Merkür Oğlak Burcu'nda geri harekete girmesi ise 9. ev konularınızla bağlantılı olacağından yüksek eğitim, seyahatler, akademik konular, yurtdışı konular gibi ticari faaliyetlerle ilgili konularda özellikle yılın ilk 3 haftasını bekleyerek temkinli adımlarla hareket etmeniz gerektiğini vurguluyor değerli arkadaşlar. Satürn'ün arkadaşlar 7 Mart'ta Balık Burcu'na geçmesiyle birlikte kendinizi daha rahat ve daha güvenli hissetmeye başlayabilirsiniz. 11. evinizden alacağınız bu etki bazı insanların ve grupların birdenbire karşınıza gelerek size faydalar ve destekler sağlayacağının bir göstergesi olabilir. Aynı zamanda ilişkileriniz ve partnerlerinizin desteğini yine sizinle birlikte olacak arkadaşlar. 2,5 yıl boyunca partnerlerinizin desteğini alabilirsiniz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir durum var. Doğum haritanızda bu alanlarınızda bir çiron varsa ya da bir kırmızı es bir durum varsa buna çok dikkat edeceksiniz. Çünkü natal haritanız sizin için çok önemli. Natal haritanızın potansiyellerine göre öngörüleriniz gerçekleşir. Ve biz burada boğa burcu enerjisini aslında sizlere anlatıyoruz. Jüpiter'e geldiğimizde arkadaşlar... Jüpiter boğa burçlarının yani yükselen boğaların neresinde olacak? Jüpiter'e geldiğimizde 16 Mayıs'a kadar 12. evinizde seyahat ediyor olacak. Jüpiter her ne kadar böyle 12. eve böyle yakışıyor olsa bile bu dönemde özellikle gizli öfke durumlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Biliyorum ki siz intikam almaya kalktığınız zaman yıllarda geçse o içinizdeki intikam geçmeye geçmeyebiliyor. Ama ne demişler? Öfkeyle kalkan zararla oturduğu gibi o öfkeyi, o intikama taşıdığınız sürece ancak ancak size zararı olur. Kaygılarınızı, endişelerinizi, size karşı yapıldığını düşündüğünüz haksızlıkları tamamen büyüten bir enerjiye hakim olabilir. Sakin, sabırlı, ağırbaşlı tarafınızın birdenbire öfkeye açığa çıkması gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Mayıs'ın 16'sından sonra ise Jüpiter sizin burcunuza geçiyor. İçinizde ve aklınızda büyüttüğünüz tüm konuları artık açığa çıkarabileceksiniz. İnanılmaz şanslı olduğunuz bir döneme giriyorsunuz. Sizler de şans kapılarının açıldığını gözlemledikçe şaşırıp kalabilirsiniz. Mars arkadaşlar, Mars ise yıl boyunca 2. evinizden başlayıp 8. evinize kadar ilerleyerek yılı tamamlayacak. Bu da demek oluyor ki para, yakın arkadaşlar, aile, çocuklar, sağlık, çalışma hayatı, evlilik gibi konular sırasıyla tetiklenip gündeminize çok diye gelecek gibi gözüküyor. Ve bunlarla ilgili olayların karşınıza da getirecek ki bu, bu durumlarla ilgili bir, bir şeyler yaşayacaksınız göz, gözüküyor şu anda sevgili boğalar. Mars geçişlerinin de detaylarını bu dönemler geldikçe yapacağımız yorumlardan takip edebilirsiniz. Çünkü Mars orada bir öfke enerjisi ve bir hareketlilik yapacaktır. Ve yine sizin doğum haritanızın vaat ettiği alanlar sizin bu noktalarınıza para ve maddiyatla alakalı konularınıza daha fazla ne yapacak bilgiler verecektir. Ve tabi bu yıl diğer önemli bir konu ise ay düğümlerinin burcunuzu terk ediyor olması. 18 Temmuz itibariyle Kuzey Ay Düğümü 12. evinize Koç burcuna doğru gerileyecek. Şu an halen hayatınıza giren her şeyi kabul etme, biriktirme, kendinizde toplama enerjisi olduğu evre devam ediyor. Ve bu Kuzey Ay Düğümü'nün 12. evde olması aslında size çok acayip bir durum getirecek. Biraz size diyecek ki bu dünyadan maddiyatla, somut şeylerden biraz vazgeç, biraz böyle Evrenin bilinçaltının gir, hayatın metafizik alanını tanı şeklinde 18 aylık sizi bir serüvene sürükleyecek. Bunu şimdiden söyleyelim. Ama ne zaman? 2023-18 Temmuz'dan sonra. Yani daha var. Ee, ve devam ettiğimiz zaman arkadaşlar 6. aya kadar daha ilerlediğimizde sizde kendiliğinden gelen ne varsa kapınızı açık tutmanızda fayda var. Hoşunuza gitse de gitmese de merak etmeyin. Sonrasında ele, eleme, ayıklama gibi bir devreniz olacak. Yani aslına bakarsanız boğalar birazcık bu dönemde şanslı bir dönem geçiriyorlar. Çünkü Kuzey Ay düğümü arkadaşlar boğadan geçiyor. Özellikle yükselen burcu boğalar bu dönem gerçekten şanslı bir dönem. Ama bazılarınız bunu değerlendirememiş olabilir. Değerlendiremeyi oluşunuzun sebebi İyi bir astrologtan danışmanlık almamış olmanızdan kaynaklanıyor yani bizden danışmanlık alıp da e, gitmesi gereken hayat alanına yönelenler bu konuda ciddi anlamda evrimleşmiş durumda bunu da buradan söyleyelim Plüto kova burcuna geçtiğinde ise 10 evinizden ilk fragmanı gösterecek Eğer bu zamana kadar ciddi anlamda emek verdiğiniz ilişkileriniz varsa artık önümüzde yaklaşık 30 yıl boyunca zirveye doğru çıkacak. Gücü kendinizde hissetmeye başlayacaksınız. Ama bu yıl bir geçiş yılı olacak. 2024'te Plüton kovaya tamamen geçtiğinde ise bu yükselişi, bu köklenmeyi daha yoğun hissedebileceksiniz. Bu tabi verdiğiniz emek ve çabalar doğrultusunda zirvede olabilir. Dip de olabilir. Tamamen sizin harita potansiyelinize göre ve 2023 yılında da göstereceğiniz gayrete göre şekillenecektir değerli boğalar. Kanalımıza abone olduğunuz için ve bu videoyu Boğa Burcu olan bir dostunuzla da paylaştığınız için şimdiden teşekkür ederiz. Eğer siz de Boğa Burçları ile alakalı bir şeyleri merak ediyorsanız ve yine şu konuda da bilgi verelim. Her zaman kişinin kendi bir haritası olur ve kendi haritasının vaat ettiği potansiyeller noktasında onu kişiye özel öngörüler yapılır. Ve yine sizin hayat sınavlarınız olur. Sizi zorlayan alanlar, o alanları nasıl açacaksınız? İşte bunların hepsi doğum haritanızda gizli. Doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz bizimle temasa geçebilirsiniz. Ve aynı zamanda astroloji eğitimlerimizi isterseniz astroloji eğitimlerimize de katılabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki burç yorumları ya da yine astroloji ile alakalı bilgiler ve eğitimler verdiğimiz videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.